Merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Şimdi cildimizi kışın koruyabilecek güzel bir formül hazırlayacağız size. Dediğim gibi tüm cilt tiplerine uygun olabilecek bir formül bu. Mümkünse jojoba yağı, argan yağı ve bunların saf halde elde edilmiş olmasını tekrar hatırlatıyorum. Bunları eşit oranda 25'er milim, toplamda 50 milim olacak şekilde karıştırıyoruz. İkisini homojenize ettikten sonra uçucu yağ ekleyeceğiz. Kullanacağımız uçucu yağ da frankincense. Günlük diye bildiğimiz gözenek sıkılaştırıcı, anti-aging etkisi olan çok güzel, çok değerli bir uçucu yağdır. Ee, yaklaşık 50 milim için 10-12 damla kadar frankincense ekleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde homojenizi ettikten sonra şişenizi aktarıp Ağzını sıkıca kapatıp sabah akşam temiz cilde uygulayabiliyorsunuz. Güzelliklerle güzel günlerde kullanmanızı dilerim.